Merhabalar. Bu videoda Hop yazılım ile Dia yazılım arasındaki entegrasyonun nasıl yapılacağını anlatacağım. Öncelikle Hop yazılımda parametreler ekranına giriş yapıyoruz. diğer parametreleri ekranında Dia web servis adresine daha önceden Dia'da açmış olduğumuz kullanıcımızın hangi sunucuda olduğunu yazıyoruz. Hop UTS sunucusu, sağ üstte gördüğünüz gibi ben buraya Hop UTS suncusunu yazıyorum. Dia kullanıcı adı daha önceden açmış olduğumuz kullanıcıya bakarak kullanıcılar hop vs. Buraya daha önceden açmış olduğumuz kullanıcıyı yazıyoruz. Buraya da açmış olduğumuz kullanıcının şifresini diğer firma dönem kodu buna firmalar ekranından bakıyorum hemen Firma dönem kodu 1. Görünen kod değil, normal firma kodunu almamız gerekiyor. Bir. İçine girerek de dönem bilgilerine ulaşabiliriz. Burada da aynı şekilde görünen kod değil, normal dönem kodunu almamız gerekiyor. Bu da bilmiş. Bunu da 1 yaparak DIA'daki entegrasyonumuzu kaydet diyerek tamamlayabiliriz. Diye bilgileriniz doğrulandı. Eğer yanlış girmiş olsaydım burada doğrulanamadı diye bir hata alacaktım. Değişikliklerim tamamlandı. Entegrasyon durumuna girerek bütün sistemi güncelliyorum ve artık entegrasyonum tamamlandı.